Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali Öğretmen hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle 10. sınıf kimya tekrar testlerinden ilk 10 soruyu çözmeye çalışacağız. Hepimize kolay gelsin umarım faydalı bir video olur. Evet ilk 10 testi kimya ilk 10 testin ilk sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Kütlece birleşme oranı alüminyum oksit bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı sabit oranlar kanunuyla ilgili bir soru. Alüminyum oksijeni oranı 9 bölü 8'dir. Eşit kütlelerde, bakın bu kelime önemlidir, alüminyum ve oksijen elementleri alınarak en fazla 68 gram alüminyum oksit bileşiği adedildiğine göre hangi elementten kaç gram artar diyor, artan elementi bulacağız. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman oluşan bileşiğin öncelikle tepkimesini yazmaya çalışın. Ürünümüz nedir? Alüminyum oksittir değil mi? Al2O3, arkadaşlar 2 mol alüminyum vardır, 2 AL bir de. Oksijenimiz var 3 tane ama oksijen moleküler bir element olduğu için O2 olarak yazılır. Bunun başına 3 olması için 3 bölü 2'yi koyuyoruz. Normalde e, bu şekilde yazılıyor. İsterseniz kesirden kurtarabilirsiniz hepsini 2 ile çarparak. Evet bu, bu tepkime de alüminyum oksijene oranı kütlece oranı 9 bölü 8'miş yani 9 gram alüminyumla en fazla 8 gram oksijen tepkimeye girer ve 17 gram alüminyum oksit oluşur. Yani kütlenin korunumu kanununa girenlerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşit olmak zorunda. Şimdi kaç gram alüminyum oksit oluşturmamızı istiyor? 68 gram hemen yazıyoruz buraya. 68 17'nin kaç katıdır? 17 34 68 4 katıdır. O halde bu iki giren elementinde ya da işte bileşeninde 4 katını almak zorundayız 4 kere 8 32 4 kere 9 36 şimdi gördüğünüz gibi bize 68 gram alüminyum oksit oluşturmak için 36 gram alüminyum 32 gram oksijen gerekiyor ancak bize sorunun başlangıcında ne demiş eşit kütlelerde alınacak bunlar o halde en fazla harcanan hangisi alüminyum o zaman onun kadar alacağız Başlangıçta arkadaşlar 36 gram alüminyum 36 gram oksijen aldığımızda ne oluyor arkadaşlar sonuçta alüminyumun tamamı harcanıyor alüminyum bitiyor. E, a, sınırlayıcı bileşendir. Bu artan maddemiz ne oluyor? Oksijen oluyor. 36 gramın 32 gramı e, harcanacak. 4 gram oksijen artacak arkadaşlar. Biten madde her zaman sınırlayıcı bileşendir. Bunu da burada söyleyelim. O halde doğru seçeneğimiz B şıkkıdır diyoruz. Ve ikinci sorumuza ne yapıyoruz arkadaşlar? Geçiyoruz. Katlı oranlar kanunu. John Dalton'un katlı oranlar kanunu ile ilgili bir soru. Aynı iki elementten oluşan basit formülleri farklı. iki bileşikte Elementlerden birinin sabit miktarı ile birleşen diğer elementin değişen miktarları arasında katlı bir oran vardır. Buna göre aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisinde katlı oran vardır diyor. Arkadaşlar katlı oranlarda en önemli 3 e, kural vardır. Bir, e, bileşikler yani iki farklı bileşik aynı elementlerden oluşmak zorunda. İlk önce buna bakalım. E, karbon, hidrojen, karbon, hidrojen, karbon, oksijen, karbon, kükürt. Yani şu olmaz. Bunda katlı oran kanunu arayamayız. Bir de en fazla iki elementten. İkinci kuralımız bileşikler en fazla iki farklı elementten oluşacaktır. Üç farklı element ya da üçten fazla element varsa arkadaşlar orada da katlı orandan bahsedemeyiz. Bakın C şıkkında hidrojen, klor ve oksijen var. Hemen bunu da siliyoruz. Çünkü 2'den fazla element içeriyor bileşik. Üçüncü ve son kuralımız basit formülleri farklı olmak zorunda arkadaşlar. Basit formüllerini sadeleştirme yaparak yapabiliriz. Bakın bu üçte sadeleşir. C kalır, 3 de sadeleşir, H2 kalır. Hemen bunu da sadeleştirelim. Burası H2. 4 de sadeleşir, C. 4 de sadeleşir, H2 bakın. Yani e, basit formülleri ya da kaba formülleri farklı olmak zorunda. Ancak A şıkkında kaba formüller, basit formüller. Bakın basit formülleri farklı diyor. Aynı bunda da katlı oran aranmaz. Şuna baktığımız zaman demir, 2 oksit. E, arkadaşlar burada da demir, 3 oksit var. 3 oksit var. Sadeleştirecek herhangi bir şey yok. İki elementten oluşmuş ve basit formülleri de farklı. O halde D şıkkında katlı oran arayabiliriz. Hemen E'ye de bakalım. 2 ile sadeleşir. 2 ile sadeleşir CH. 6 ile 6 ile sadeleşir CH. Bunun da basit formülleri aynı olduğu için. Bunda da katlı oran aranmaz. Evet geçelim 3. sorumuza. Normal koşullarda 1 mol gaz 22.10 4 litre hacim kaplar evet arkadaşlar mol eşittir ee, normal koşullarda verilen ya da istenilen hacim bölü 22 onda 4 e, formülünü kullanırız bunda buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin bir molü normal koşullarda 22 onda 4 litre hacim kaplamaz diyor arkadaşlar. Evet bakıyoruz. A şıkkında azot gazı var. Kaplayabilir arkadaşlar. Oksijen gazı var. Arkadaşlar normal şartlar altında gaz halinde olduğu için oksijende. Normal şart nedir? Onu da şurada bir açıklayayım ilk önce. 1 atmosfer açık hava basıncı yani deniz seviyesi 0 rakım ve 0 santigrat derece sıcaklıkta. Bakın bu sıcaklıkta azot bir gaz halindedir. Bu sıcaklıkta oksijen de gaz halindedir. Bu sıcaklıkta hidrojen de gaz halindedir. Yani bunun da 1 mol'ü 22,4 litre hacim kaplar. E şıkkındaki helyum yani soy gaz da gaz halindedir. Bu da olur ancak... Sodyum klorür dediğimiz şey 0 santigrat derecede arkadaşlar katı halde olduğu için katıdır tuz 0 santigrat derecede katı halde olduğu için burada gazdan bahsedemeyiz katı haller için geçerli değildir bu kural o halde 22 onda 4 litre hacim kaplamaz dediğimiz Şık, de, şıkkı oluyor. Evet geçelim dördüncü sorumuza arkadaşlar karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan 0,1 mol bileşiğin tam yanması sonucu 17.6 gram karbondioksit 7.2 gram su oluşuyor dihidrojen monoksit oluşuyor buna göre bu bileşiğin molekül formülü bakın molekül formülü yani gerçek formülü soruyor aşağıdakilerden hangisidir şimdi böyle sorularda arkadaşlar karbon hidrojenden oluşuyorsa madde bir hidrokarbondur ee, bir tepkime yazalım arkadaşlar Karbondan kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Zaten bunu soruyor. Hidrojenden de kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Bunu bulacağız. Yanma tepkimesi nedir? Oksijen gazıyla tepkimeye giriyor arkadaşlar. Ne oluşuyor? Karbondioksit... Ve su mu oluşuyor tepkimeyi yazdık arkadaşlar e, tepkimeyi denkleştirebiliriz isterseniz 3 tane oksijen var 3 bölü 2 oksijen yazabiliriz buraya şimdi bakalım e, ne yanıyor şu yanıcı madde oksijen de yakıcı madde bundan ne kadar yanıyor 0,1 mol ne oluşuyor şundan oluşuyor arkadaşlar 17.6 gram karbon dioksit 7.2 gram da ne oluşuyor arkadaşlar su oluşuyor o halde bize gramları veriliyorsa bakın burada mol gramlarını da vermişler. O halde biz buradan e, verilen gramdan mol sayılarını bulabiliriz. Mol eşittir gram formülünde verilen ya da istenilen kütle bölü 1 molünün kütlesidir. Burada karbondioksitin 1 molünün kütlesini hesap edecek olursak 2 tane oksijen var. 2 çarpı 16'dan 32, 32 bir tane karbon var. 1 çarpı 12'den 12'dir. 12 artı 32, 44'tür. Yani karbondioksitin ma'sı. MACO2 44'tür arkadaşlar. E, kütlesi kaçtı? Kütlesi de 17.6 idi. 17.6 dersek 17.6'yı 44'e böldüğümüz zaman NCO2 yani CO2 mol molü Şuradan bir virgül atlatalım. 176 olsun. 176'yı 44'e bölersek 44, 88, 176, 0,4 mol. Yani karbondioksitten ne kadar oluşmuş? 0,4 mol. Aynı formülü hidrojen, ya şey özür dilerim, su içinde yapıyoruz arkadaşlar. h 2 oya baktığımız zaman hidrojenin de mol e, emasını hesap edelim. Bir tane oksijen var 16 gram. Artı iki tane hidrojen var. 2 çarpı birden 1, 2 gram. Toplamı 18 gram bölü mol. Yani 1 mol. Su 18 gramdır o halde arkadaşlar kaç gram oluşmuş 7.2 gram oluşmuş bunu 18'e böldüğümüzde yine şu e, virgülü atlatalım. Ben H2O eşittir 0.183672 bu da 0.4 mol olacaktır 0.4 mol olacaktır 0.4 mol olacaktır. Evet karbondioksit ve suyumuzdan. 0,1 mol CXHY yandığında 0,4 mol karbondioksit oluşmuş. 0,4 mol de su oluşmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle yazacağız 0,1 mol CXHY yandığında eğer 0,4 mol CO2 oluşuyorsa arkadaşlar 1 mol. 1 mol CxHy h y yandığında kaç mol oluşur buradan arkadaşlar ne yapıyoruz ee, x eşittir 0,4 bölü 0,1 bu da eşittir 4 çıkıyor o halde şu x dediğimiz şey arkadaşlar x dediğimiz şey 4'tür yani e, karbonun kat sayısını bulduk özür dilerim bu olabilir şu olmaz evet Şimdi suya bakalım. Bakın 0,4 mol su var elimizde. 1 mol su da 1 mol su H2O da 2 mol hidrojen varsa 0,4 mol su da kaç mol hidrojen vardır? Buradan x eşittir 0,8 mol hidrojen olduğunu bulduk. Peki yani 0,1 mol CxH'ye yandığında 0.8 mol e, hidrojen çıkıyorsa aynı şeyi bunun içinde yapıyoruz. Ha burada karbonu şu şekilde yapmamamızın sebebi karbondioksitte dioksitte 1 mol karbondioksitte 1 mol karbon vardır. Onu eksik bırakmayalım. Hemen şuraya e, hidrojen için yapalım. 0.1 mol CxHy yandığında 0.8 mol hidrojen oluşuyorsa 1 mol CxHy'de kaç mol hidrojen vardır? Buradan e, yaptığımızda arkadaşlar X'in 8 olduğunu buluyoruz. 8 mol hidrojen yani e, buradaki Y'nin de nerede o? Şuradaki Y'nin de arkadaşlar Y'nin de 8 olduğunu yani gerçek formülümüzün C4H8 olduğunu buluyoruz. Kıymetli arkadaşlarım B şıkkını işaretleyip 5. sorumuza geçiyoruz. Otomobillerde kullanılan hava yastığının şişmesini sağlayan kimyasal tepkime 2 mol sodyum nitrur e, katı haldeyken tepkimeye giriyor. Katının hacmi azalıyor gazın hacmi artıyor tepkime sonucunda 2 mol sodyum katısı oluşuyor 3 mol de azot gazı oluşuyor bu şekilde bir kaza sırasında normal koşullarda bakın normal koşul diyor 2 saniyede hava yastığının hacmi 6.72 litre arttığı düşünülürse gaz şey kaza sırasında kaç gram sodyum litre tepkimeye girmiştir hemen bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi normal koşullarda gazların hacmini biliyorduk, mol eşittir. E, verilen ya da istenilen hacim bölü 22 onda O halde buradaki e, azot gazının n2 e, molünü bulalım. Ne kadar oluşmuş? 6.72. 6.72 bölü 22 onda Arkadaşlar bir sıfır, şey bir virgül atlatalım, buraya bir sıfır koyalım. 67, 22, 44, 66, 0.3 mol olduğunu buluruz. Yani oluşan azot gazı 0.3 molmüş. Değil mi? Bakın 2 mol normalde ne oluyor? 2 mol oluştuğu zaman, 2 mol girdiği zaman 3 mol oluşuyorsa 0.3 mol oluştuğu zaman da 2 mol girmiş olması lazım. Yani başlangıçta elimizdeki 0.2 mol özür dilerim, 0.2 mol. Yani 2'ye 3 ise 0.3'e 0.2'dir. Eee katsayıları baştaki katsayıları molle ilişkilendiriyoruz arkadaşlar. Demek ki başlangıçta bizim ee, Sodyum nitrür katımız 0.2 mol'müş. Kaç gram diyor? Şimdi molünü biliyoruz arkadaşlar. Ee, N eşittir. N bölü MA formülünden yine gram sorulduğu için arkadaşlar molü neydi? neydi? 0.2 mol. MA'yı hesap edelim arkadaşlar. Ha şurada MA hesap edilmiş. 65 65'miş. O zaman e, buradan gramı çekersek M, Na N, 3 eşittir. Sodyum nitrürün 65 çarpı 02 65 çarpı 0.2 arkadaşlar 130 bir virgülü atla 13 13 gramdır deriz. Yani A şıkkını işaretleriz. 6. sorumuza geçtiğimizde arkadaşlar azot ve hidrojen elementlerinden amonyak bileşiğinin oluşumuna ait kütle zaman grafiği şöyledir demiş. Buna göre yargılarından hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar başlangıç zaman sıfırken elimizde 32 gram azot. Gazı 6 gramda hidrojen gazı varmış arkadaşlar amonyak oluştuğu anda amonyan kütlesinin zirveye çıktığı anda arkadaşlar azot 4 gram kalmış hidrojenden hiç kalmamış hemen tepkimeyi yazalım arkadaşlar azot artı hidrojen eşittir amonyak NH3 hemen tepkimeyi denkleştirelim 2 azot girmiş 1 azot çıkmış hemen katsayı 2 yapalım eee 2 hidrojen girmiş 6 hidrojen çıkmış. Bunun da katsayısını 3 yapalım ve tepkimemizi yazdık arkadaşlar. Evet. Yaptık mı yaptık. Evet şimdi başlangıç başlangıç değişim sonuç diyelim arkadaşlar şuraya. Başlangıçta elimizde ne kadar azot gazı varmış? 32 gram. Kaç gram hidrojen gazı varmış? 6 gram. Azot şey NH3 yani amonyaktan varmış başlangıçta yokmuş. Değişim bakın 32'den kaça düşmüş? 4'e düşmüş. O halde kaç gram şu aradaki fark kadar kullanılmış arkadaşlar? 28 gram azot kullanılmış. 6'dan başlamış. 0'a kadar düşmüş. Tam 6 yani tamamı kullanılmış. Burada zaten sınırlayıcı bileşen hidrojendir bundan. E, ne olmuş arkadaşlar? E, tepkime sonucunda hidrojenimiz hiç kalmamış. Azot gazımızdan 4 gram artmış. Artmış. E, ne oluyor? Kütlenin korunumu kanunundan ne kadar oluşmuştur arkadaşlar? 28 artı 6 34 gram da. Ne oluşacaktır? Amonyak oluşacaktır. Şimdi bu yargılardan hangisi yanlış buna bakalım. 28 gram azotla 6 gram hidrojen harcanmıştır. Harcananlar ne arkadaşlar? Şurası değişim. 28 gram 6 gram harcanmıştır. A şıkkımız doğrudur. Elementler arasında sabit oran 16 bölü 3'tür. Bakalım arkadaşlar harcananlar ne? 28'e 6 mı? O zaman elementler arasındaki sabit oran 28 azot varsa 6 hidrojen harcanıyor. Bunu sadeleştirdiğimiz arkadaşlar 14'e... 3 mü oluyor? 14 bölü 3 olması lazım. 14 bölü 3. Yanlış olanı bulduk. B şıkkıdır diyoruz. Toplam kütle korunmuştur arkadaşlar. Başlangıçta 32 artı 6 toplam 38 gram maddemiz varmış arkadaşlar. Sonuçta 34 gram azot şey amonyak oluşmuş. 4 gram da azot artmış toplamda yine 38. 38 girmiş. 38 çıkmış. Toplam kütle korunmuştur. Doğru. Ortalama Ortama hidrojen eklenirse oluşan amonyak miktarı artar. Arkadaşlar sınırlayıcı bileşen hidrojen bittiği için azot artmıştır. Eğer bir miktar daha hidrojen eklersek arkadaşlar o hidrojen şuradaki artan azotla tepkimeye girip amonyak miktarını arttıracaktır. Yani amonyak miktarı artar diyor doğru. 34 gram amonyak oluşuyor. Evet arkadaşlar 34 gram bakın değişim kadar oluşmuştur diyeceğiz 34 gram amonyak oluşur diyoruz B şıkkını işaretleyip yedinci sorumuza geçiyoruz aşağıda bazı tepkim örnekler verilmiştir buna göre tepkim örneklerinin örnekleri hangisinde doğru sınıflandırılmıştır diyor arkadaşlar gümüş iyonu klor iyonuyla suda karşılaşmış katıya dönüşmüş bakın ikisi de sulu çözeltide iyon halindeymiş galiba iki tane farklı çözeltiyi karıştırmışlar bunlar da net iyon denklemini yazmışlar buraya e, suda çözelti halinde suda iyon halinde gezerken bunlar birleşerek katı oluşmuş yani çökelme tepkimesi oluşmuştur burada çökelme diyoruz A şıkkı yani birinci yargı çökelme olacak A şıkkı e, zaten gözümme yanma asit evet doğru cevabımız A şıkkı 2 ve 3. yargıya bakmadan işaretleyebiliriz. Bakın burada da metan gazı oksijen gazıyla yanıyor. Karbondioksit ve su yani hidrokarbonların oksijenle tepkimesi yanma tepkimesidir. Bu da yanma da olacaktır arkadaşlar. İki yanma olacak. Evet bakın burada bir hidroklorik asit çözeltisi sulu çözeltisi var. Asit, sodyum, hidroksit baz, asit baz, tuz ve su oluşmuş arkadaşlar. Bu da asit baz tepkimesidir diyoruz. Doğru seçeneğimiz aşık oluyor. 8. sorumuza geldiğimiz zaman çinko atomuna ait bazı miktarlar şöyledir. 3 tane çinko atomu, 130 akb çinko atomu, 1 mol çinko atomu. Buna göre çinko atomunun kütlelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın büyükten küçüğe diyor arkadaşlar. 1 tane çinko atomu 65 akb'dir. Bakın 1 mol çinko atomu 65 gramdır. 1 tane sadece 1 tane çinko atomu 65 akb'dir. O halde burada 2 tane, 2 tane çinko var. 3 tane çinko atomu 3 tane çinko var 3 tane burada ise 1 mol çinko yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tabii ki hangisi en büyüktür yani 3 büyüktür neyden 1'den burada 3 burada 2 var o da büyüktür 2'den ee, diyoruz ve bu şıkkı arıyoruz 3 büyüktür 1'den o da büyüktür 2'den yani e, Bursa şıkkı B şıkkını işaretliyoruz. Ve 9. soruya geçiyoruz kıymetli arkadaşlarım. Metal malzeme satan bir işletmenin sahibi her biri 5.6 kilogram olan bir miktar demir malzemesi almış ancak 3 ay boyunca satamamıştır. Malzeme listesini kütlelerini de hesaba katarak güncelleyen işletme sahibi 3 aydır dükkanın nemli bölgesinde bulunan demir malzemesinin her birinin kütlesinin 6 kilograma dönüştüğünü e, ölçmüştür. Demir 5.4 gramdan 6 kilograma çıkmış. Yani havadaki oksijenle tepkimeye girmiş. Demir 3 oksit oluşmuş arkadaşlar. Bunun. Buna göre diyor yargılarından hangisine ulaşılabilir diyor. Bakalım demir malzemeleri havanın oksijeni ile demir 3 oksit tepkimesine girmiş olabilir. Evet arkadaşlar buna ulaşılabilir. Kütlesi artan her bir demir malzeme havanın 600 gram Oksijeniyle tepkime girmiştir. 5.4 kilogram demiş. Bu 5400 gramdır arkadaşlar. Ee, 3 ay sonra ne kadar olmuş? 6000 gram olmuş. Grama çevirdik gram cinsinden söylediği için arkadaşlar. Aradaki fark arkadaşlar 600 gramdır. Doğru 600 gram oksijenle tepkime girmiştir. 1-2 doğrudur arkadaşlar. 3'e bakalım ortamdaki toplam kütle artmıştır. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde... Kütlenin korunumu kanunu var. Ee, girenlerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşit olmak zorundadır. Ortamdaki kütle artmamıştır arkadaşlar. Bu üç, üçüncü yargı yanlıştır. Hangilerine ulaşılabilir? 1 ve 2'ye ulaşılabilir. D şıkkını işaretliyoruz. Ve onuncu sorumuza, ilk bölümün son sorusuna geliyoruz kıymetli arkadaşlar. Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında her zaman sabit bir oran vardır. Joseph Prost. Fransız kimyacı, kimyacı Prost bulmuştur sabit oranlar kanunu. Bileşiğin miktar değişse de bileşiği oluşturan elementlerin kütlece birleşme oranı değişmez. Tabloda X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşiğe ait bilgiler verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar birinci bileşikte X 12 Y 16 oluşan bileşik 24 gram artan. 4 gram x artmış. O halde bunun 8 gramı kullanmış. 8'e 16 24 gram oluşmuş. İkinci bileşiğe baktığımız zaman 6.4 gram x girmiş. 9.6 gram y girmiş. 12.8 gram bileşik oluşmuş. 3.2 gram y artmış. O halde şuradan 3.2'yi çıkartırsak arkadaşlar ne oluyor? 4, 6, 6.4 6.4 gram Y kullanmış eşit kütleler çıkmış. Aynı iki elementten oluşan bütün bileşiklerin kütlece birleşme oranları da aynıdır diyor. Bakalım arkadaşlar e, aynı elementlerden oluşmuş ikisi de. Biri 8 bölü 16 x'i e, hesap ediyoruz. Buradan 1 bölü 2 çıkıyor. İkincisine baktığımız zaman 6.4 bölü 6.4 bu da 1 bölü 1 çıkıyor. Demek ki bu yargı yanlıştır arkadaşlar. İkinciye baktığımızda arkadaşlar ikinci yargımıza baktığımızda e, ne diyor? Birinci bileşiği oluşturan elementlerin harcanan kütleleri arasındaki oran 1 bölü 2 ya da 2 bölü 1'dir. Bakın biz burada x'in y'ye oranını yaptık. Y'nin x'e oranını yapsaydık 16 bölü 8 buradan da 2 bölü 1 çıkacaktı. 1 bölü 2 veya 2 bölü 1'dir e, cümlesi nedir arkadaşlar? Bizim için doğrudur diyoruz buna ulaşabiliriz. Üçüncü yargımız nedir arkadaşlar? Üçüncü yargımızda. Ne diyor? İkinci bileşiği oluşturan elementlerden eşit kütlelerde alınarak tam verimli bir tepkimin gerçekleştiğinde artan madde olmaz. Arkadaşlar zaten eşit kütlelerde Alınmamış ama eşit kütlelerde harcanıyor. Bakın 6.4 gram bundan harcanıyor. 6.4 gram bundan harcanıyor. 12.8 gram bileşik oluşuyor. Demek ki eşit kütlelerde yani ikisini 6.4 6.4 almış olsaydık artan madde olmayacaktı. Yani buna da ulaşabiliriz. O halde hangileri doğrudur arkadaşlar? 2 ve 3. yargımız doğrudur. D şıkkını işaretliyoruz ve 10. sınıf Tekrar testleri birinci ünitenin 1 ile 10. sorularını çözmüş oluyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin adınıza. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Görüşürüz arkadaşlar.